Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde alüminyum kasalı Apple Watch 7 var. Bunu ablam kendisi için aldı. Çünkü ben hali hazırda zaten kullanıyorum. Ama kutusunu ben açacağım. Watchlist tarzını çok seviyorum. Bu saat, bu da kordonu. Bu beyaz zengin, çok güzel. Çok tatlı kordonu. taktım Bu alüminyum kasalı Apple7 bu Çelik kasalı Apple 7. hangisi daha güzel.